Evet, bu testimizi ihmal etmeyelim diyoruz. Buradan da yine gebelere önerildiği süreçlerde. Hocam yine en çok merak edilen e, hamilelerin en çok tedirginlik duyduğu konulardan birisi de gebelikte kanamalar neden olur? Bu gibi durumlarda ne yapmalı? Gebelikte kanama bizim için e, tabii ki alarm edici bir durum. E, ama illa her e, gebelik kanaması kötü sonuçlanmıyor. Bazen yerleşme kanaması dediğimiz gebeliğin ilk haftalarında ee, hafif böyle lekelerle şekilde kanamalı olabiliyor. Çok önemsiz ama mutlaka bir değerlendirmek lazım böyle bir e, şikayetçi olan gebeyi. Ee, eğer e, düşük tehdidi düşünüyorsak da progestor ona destekliyoruz. Ama bazen e, düşük de, de sonuçlanabiliyor. Bazen bebeklerin sonu plasanta dediğimiz eşi denilen halk arasında bu rahim ağzına yakın yerleşebiliyor. Ona bağlı kanamalı oluyor. En tehlikelisi ablas ödenimiz. Bazen Pilesanta dediğimiz o, işte emzikten ayrılma diye söylüyor bazen halk evet. arasındakiler. O yerinden ayrılabiliyor. Kanamaya neden oluyor. Bazen de çok basit bir neden olabiliyor. Rahim ağzında basit bir enfeksiyon oluyor. Ya da polip gibi küçük bir şey oluyor. Kanayan, e, dokunmakla kanayan bir lezyon oluyor. Ona bazı çok basit kanamalar oluyor ama bunu muayene etmeden, değerlendirmeden karar vermemiz imkansız. Evet, diyeceğim. önemli. Yani bu gibi durumlarda lütfen hekim kontrolünde evet. Evet. gelmenizi öneriyoruz. Peki hocam gebelikte e, egize egzersiz ve spor yapılabilir mi? Bununla ilgili yorumunuzu alabiliriz. Gebelikte egzersiz ve spor mutlaka yapılmalı. Hı -hı. E, gebelik demek yatmak demek değil. <gülüyor> çok aktif olmak gerekiyor. Yatan gebe en korktuğumuz gebe. Damar tıkanıklıkları, aşırı kilo, e, hareket bozuklukları, her türlü problem yatan gebede oluyor. E, mutlaka çok güzel gebelikte pilatesler var. E, sadece yürüyüş yapılabilir. Evet. Günümüzde maalesef uygun değil ama yüzmek mükemmel bir egzersiz gebeler için. E, açık hava sporları basit yorulmadan ya da yürüyüşler e, ve e, lamaz egzersizleri dediğimiz böyle küçük doğum normal doğumlarına da yardımcı olacak çok güzel egzersizler var. Çok kolay ulaşabilir rahat e, dijital çağda yaşıyoruz her türlü egzersize. Evet yine en çok merak edilenlerden birisi de buydu. Bunda cevabını hocamla vermiş olduk. Peki hocam doğum yapan bir e, bayan. Doğumdan ne kadar süre sonra tekrardan gebelik düşünmeli? Sağlık açısından bunun uygunluğu ne? Evet. Gebelik geçiren doğum yapan bir kadının en az 2 sene normal doğum ya da sezaryen. İstisnası yok. 2 sene gebe kalmaması gerekiyor. Kalırlarsa ne olur? Bir kere bebeklerini emziremezler. Çünkü süt kesilebiliyor, sütün kalitesi azalabiliyor. Vücutları tamamen kendilerini yenilememiş oluyor. İşte kansızlıklar, bir takım sorunlar üzerine bir daha bir gebelik yükü e, ekleniyor. İşte sezaryen oldularsa Allah korusun sezaryen yerlerinde sorunlar çıkabiliyor. Ee, hem anne karnındaki bebek için hem anne için hem de dışarıdaki gebelik için iki yıldan sık gebelikler riskli gebelik kategorisini alıyoruz ve daha evet. yakın takibi alıyoruz. Yani iki sene önce mümkünse gebek almamaları çok önemli. Hocam peki gebelikte kısaca beslenmeye biraz değinebilir misiniz? Nasıl olmalıdır? Aslında çok basit. Sağlıklı beslenmek. Yani e, paketli gıda yememek, e, Turfanda olan şeylerden uzak durmak, en ucuz ve en şey e, basit beslenme, sağlıklı beslenmek, paketli gıda yemeyeceksiniz. O mevsimde hangi sebze, meyveye çıkıyorsa onu yiyeceksiniz. İşte hamur işlerinden çok yağlı, e, işte pişirme yöntemleri önemli. İşte, daha çok buharda, ızgara, yağsız taba gibi ya da fırın gibi e, mecraları kullanarak pişirdiğiniz yemekler, evde özellikle pişirdiğiniz yemekler, çok yağlı olmayan... E, daha çok bitkisel yağlar kullandığımız beslenme şekli en ideal beslenme şekli gibi Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bu bilgilerden ötürü birazdan yine kapanışta yine mesajımız alacağız izleyenlerimize.